Rüyada ayağınıza çorap giydiğinizi görmek. Bakın çorabı ayağınıza giydiğim Yani kış mevsiminde ise sağlık güzel kapı, yeni iş, yeni fırsat kendinizi iş koymak hayatınızdaki hataları artık örtüp yepyeni bir yola başlamaktır. Eğer bir çorabı giyip diğer çorabı giymiyorsanız daha bir tek bir çorap giyiyorsanız daha tam hataları öğrenmediğiniz ve bunlarla ilgili noktada dikkat edin. Eğer iki çorabı ayağınıza kış mevsiminde giriyorsanız gideceğiniz yol, yapacağınız hayat yurt dışına yerleşmek başka bir şehre Etmek, hayatınızdaki yeni fırsat ve yeni kapılar açıldığını gösteriyor. Ama eğer yaz ayı çorap yiyorsanız, e, ben yaz kış fark etmiyorum. At atacağınız her adım, yapacağınız her şey ayağınıza, kalbinize, yüreğinize o kadar güzel dokunacak ki. Ne istiyorsanız Rabbim ayaklarınıza da. Ama şöyle bir şey var, beyaz renk çorap giyiyorsanız gerçekten hayallerinize istediği iş, istediği ilişme. Siyahsa sağlıkla ilgili dikkat etmediniz. Doğru beslenmediniz. Kırmızıysa aile arasındaki çatışmayı temsil eder. Eğer ki sarı çorap yiyorsanız ayağınıza çift iş yerinizde patavatsız sizinle ilgili kem gözlü fesat insanların olduğunu göster. Eğer yeşil çorap yiyorsanız ayaklarına o işte ömür boyu kalıcı ya da markanızın büyücü. Eğer kahverengi, toprak rengi çorap yiyorsanız ayaklarınıza Toprakla bütünleşip Rabbime ait olduğunuz ve inançlarınızın daha yükseleceği Hayırlı iş, hayırlı kazanç elde edeceği Çorabın renkleri önemli Mesela turkuaz çorap giyiyorsanız ikiz çocuk sahip olacağınızı gösterir Eğer mor çorap giyiyorsanız paranıza ekstra para kazanmak Ekstra işlerden gelecek kazançları temsil eder Renkli çorap giymek güzeldir Rabbim hep renkli çoraplar giydirmeyi nasip etsin efendim.